Yöneticilerin olaylara mikroskobik ve teleskobik bakabilmek, hatta yöneticileriyle iyi geçinmek, iyi iletişim kurmak, iyi yönetici olmak isteyen herkesin alabileceği bir hizmettir. Bu eğitimleri alan kişisel gelişim uzmanları, terapistler, psikologlar, pedagoglar, psikiyatrlar ve aile evlilik danışmanları ve diğer Profesyonel koçlar bu özel hizmeti ve eğitimi alabilirler. Kişiler de kariyerleri sürecinde, iş hayatında ve yöneticileriyle iyi iletişim kurmak ve iyi yönetici olabilmek için kişilerin alabileceği profesyonel bir farkındalık, içgörü ve koçluk hizmetidir.